Bugün 1 Ocak 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve rahat enerjiler veriyor. Ay 11-15'te balık burcundaki Neptünle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Ruh halimiz bugün daha idealist ve hayalci olabilir. Kararsızlıklar ve belirsizlikler yaşayabiliriz. Genel olarak kişisel keyif ve rahatımıza düşkün olacağımız tembellik yapabileceğimiz bir gündeyiz. Önemli işlerle ilgilenmek yerine eğlenceli ve dinlendirici faaliyetlere, kültürel aktivitelere zaman ayırabiliriz. Açık havada zaman geçirmek, spor, gezi ve yürüyüşler de günlük planlarımızda yer alabilir. Yurt dışı bağlantılı işler, yabancı kültürler, eğitim, seyahat, medya, basınla ilgili konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir. İlişkilerde daha duyarlı ve empatik olmamız mümkün. İç dünyamızda yaşadıklarımızı herkese paylaşma eğilimimiz bol bol konuşmamıza imkan verebilir iyi anlaştığımız kişilerle birlikte huzurlu ortamlarda bulunmaya çalışalım akşam saatlerinde ruh halimiz daha hassas olabilir çabuk etki altında kalabilir duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz ruh halimizi dengelemek için gece saatlerinde iç dünyamıza odaklanabilir tefekküre yönelebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.